Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle gerçekten lezzetli bir şey çizeceğiz, dondurma. Evet bir kupa dolusu dondurma çizeceğiz, hadi başlayalım. İlk olarak iki nokta çiziyorum, bu noktalar yardımıyla üstü boş bir oval çiziyorum. Bu dondurma koyacağımız kupanın tabanı olacak. Şimdi kenarları için iki tarafa eğik çizgi çiziyorum. Üstünü de çizersek kupamız tamamlanacak. İşte oldu. Şimdi lezzetli dondurma toplarımızı çizmeye geçebiliriz. Kaç top çizsem acaba? Ortaya büyük bir top çizerek başlayalım. Sağ ve sol tarafa birer dondurma topu daha çizelim. Dördüncü topu da üstüne yerleştirelim. Daha da lezzetli olması için kremalı rulo gofretlerden eklemek istiyorum. Bunun için sol tarafa iki çizgi çekeceğim. Üstüne de yatık bir oval çizelim. Şimdi de rulo son aşaması olan çapraz yayları çizelim. Acaba diğer tarafa bir tane daha mı çizsek? Evet öyle çok daha güzel olacak bence. Aynı şekilde çizgileri çiziyorum. Üstüne yatık oval çiziyorum. Çapraz yayları da çizelim tamamdır. Kupamıza eğlenceli bir yüz ekleyerek çizimimizi bitirelim. Gözler için iç içe üç yuvarlak çiziyorum. Aynısını diğer göz içinde yapıyorum. Güzel bir gülümseme ekliyorum. Ve bu gülümsemeye bir de dil ekleyelim. Şimdi boyama zamanı. Kupamızı maviye boyayalım. Dondurmamız neli yapsak ki? Ortadaki limonlu olsun. Soldaki fıstıklı. Ve sağdaki de çilekli olsun. Son topumuzda çikolatalı olsa çok güzel olur. Şimdi rulo gofretimizi boyayalım. Rulo gofretler için iki renk kullanacağım. Birer boşluk bırakarak ilk rengimle boyuyorum. Arada kalan boşlukları da kahve rengine boyuyorum. Rulolarımız hazır. Gözler için ortadaki yuvarlakları siyah boyuyorum. Dili de pembeye boyayalım. Tamamdır işte çok lezzetli bir dondurma. Çizimlerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Oyun Şehri Instagram hesabından bana çizimlerinizi gönderebilirsiniz.